Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve GTA 4'de Niko için. Hocam, hocam ne yapıyor? Hocam hayır hayır hayır hayır hayır. hayır özür dilerim, özür dilerim. Hayır hayır hayır. Lütfen böyle bir şey şey yapmayalım. Sen bilen daha hızlı koşamazsın. Sen koca göbekli birsin. O yüzden Allah Allah. Ulan olaya bak. Okay, well, uh, kaç I guess kaç kaç Niko? Et be ara sokak. Okay. Sonraki şeyde bir ara sokak daha var. Hey hey hey kenara çekilin lütfen. Abi bir giriş yapamadım ya. Apaplarım hoş geldiniz. Bu GTA 4. Niko benim için hikayesi. Polisten kaçıyorum şu an. Entübe ol. Ooo burada arabalar varmış. Fena değil ha. Ayyy yani polisin üzerine yürüdüm. O kadar şey oldu. O kadar polis arabasını hurda ettik. Niko dur, dur dur dur. Diğerini şey yapar abi. Diğerini de ne? Burası patlattığımız yer mi ya? Yok. Tamam boşta o zaman. Gir gir gir gir buraya. Çalırsan alarm çalacak mı? Hayır çalmayacak. It's some crazy stuff, man. My, my man. Adamım yo, ah, oh, baap. Oh, oh. Ablarım baştan hoş geldiniz GTA 4'de. Evet, çok e, net bir giriş yapamadık çünkü e, Liberty'de polis departmanı e, bizim peşimize düşmeye karar verdi. Çünkü bir tanesinin üzerinde yürümüşüm. Neyse, hoş geldiniz. Evet son 1 2 videoda bir iki performans sıkıntısı falan filan vardı azıcık onları düzeltmeye çalışıyorum ben de lütfen feedback'inizi eee esirgemeyin. O önemli yani. Ama anlamadım yani. 60 FPS'ten 30 FPS'e düşürdüm. E, yine full HD görüntü verebilmek için Nope. Yani nedense daha fazla <gülüyor> Nedense daha fazla performans sıkıntısı yaşıyorum. <gülüyor> işte kırmızı hala burada. Tırımız hala burada. Hoş geldin abi. Selamlar. Selamlar dayı. <gülüyor> evet. Evet tırla yola çıkıyoruz. Ha bu arada. İlk durağımız. Ee, ha zaten hepsi dip dip emiş. Okey bir internet kafeye gidelim çünkü. E, öğrendim ki yaptığım araştırmacılar sonucu öğrendim ki. Love meet'ten e, teklif yolladığımız hanımefendilerin hiçbiri e, Nikoy'u uygun bir e, boy Adayı görmeyecekmiş. Olarak görmeyecekmiş Niko. Onların gözünde. Ee, Boyfriend material değilmiş. O yüzden ben de gidip şimdi ee, kabul edebilecek kişilerle iletişime geçmeye çalışacağım. Tabii çok kısa sürecek bilmiyoruz yani. Bu bölüm date bölümü değil ama date çıkarsa yaparız onu da söyleyeyim. Aralardan geçmeye çalışacağım bu tırla. Geçen gün bu tırla şehre birbirine katmıştık hatırlarsanız ve şehirin Kendimizle bir şeylerin içine katacak gibiyiz Hadi tır çıkarsın sen buradan Aslan parçası be Ay sağ gitti Sağ tekerle gitti hocam Sağ tekerle gitti Sır, Tır sağ tarafa dönmeyecek Sol tarafa dön tam Çık çık çık çık İşe yaramıyor bu tır Evet geçen bölüm Hocam biraz yavaş olmasan mı acaba ya Biraz yavaş yavaş mı olsana? Aşağıya lütfen. Teşekkürler. Yani geçen gün dört gözle kullanmayı beklediğim tırı kaç dakika olan beş dakika olmadan hallettim. Ha ha. Serdar 146 ve şoförlük yetenekleri. Hedefe vardım. iyi hadi bakayım. Look at that. Look at that Serbian guy. Bakalım. Aaa. İposta kutusu. iki tane var. Bruce Yine Melike Belich. Teşekkürler. Aaa. Anacımız bize yazmış. Kuzenine iyi bak diyor. Hocam ama. Ha evet. Bunlardan iki tane daha vardı. Okey. Bunları bir bitirelim. İ okay. Önce bunları bir aradan çıkaralım. Önce bunları bir aradan çıkaralım. Sonra buraya gireceğim. Fee arayacağız ve Sana teklif yolluyorum. Çok teşekkürler. Bir de sararım. Bir de sana teklif yollayacağım. Okey. Böylece teklif yollayabileceğim herkese teklif yollamış oldum. Kervezat Tepesi Kervezat Tepesi neden şey gibi duruyor ya böyle. Üf yine diğer taraftaymış ya. Kervezat Tepesi böyle işte Türk İslam tarihinden bir yermiş falan gibi duruyor ha. 5 dakika biliyorsunuz güvercin gördüm o yüzden vurmazsam olmayacak ayıp olacak. Selam, çehrimize hoş geldin güvercin. Dandik arabayla hadi bakayım güzel bir araba almaya gidiyoruz. Sarım evet bir araba daha olacak. E Görevlerin sonunda bir şey açılmayacakmış. Bruce'nin araba görevlerinin sonunda. Ama e, iki görev daha kalmıştı. Şu an birini yapacağız. Bir tane daha yapalım ve bitsin böyle. Aradan çeksem Bruce'yi e, sağ olasın karşımdesin. Wow wow hocam hocam. Allah kahret misin ya? Bir de her yerde polis var ya. Hocam bir şey hiçbir şeyim yok. Ya gerçekten hiçbir şey yok. Araba çalmaya gidiyorum evet. Oha polis ne yapıyorsun hocam. Beni daha petersin hocam. Selam polis bey. Ben buradan geçeceğim izninizle. Çok teşekkürler. Gidecek hiçbir yerim yok ha. Sadece bu yolu takip etmem lazım. Belki biraz hızlı gidip önden. Lan çekilin lan yoldan. Suçluyum oğlum ben. Kanun kaçarıyım öldürürüm hepinizi. Silahım var. Torpidoda. Oh kurtuldum. Nasıl kaybettiler bu köprüde akıl almıyor ama. Bir şekilde kaybetmişler. Çünkü ben kaybettirdim. Hiç <gülüyor> be. <gülüyor> Lan. Allah kahretmesin yine. <gülüyor> i̇steyerek yapmıyorum bunları ya. Bunları yemin ederim isteyerek yapmıyorum ya. Ben şöyle diğer taraftan geçsem bir. Tamam mı? Şöyle. Şöyle. Biraz. Abicim bir rahat bıraksanız beni. Hayır hayır hayır hayır. Oh. oh, oh, oh, oh. Yine kaybettik polise. Hocam, hocam. Hey. Ey. Bu şey benim. Artık benim. Eee, Bilmem bir şey, endüstri izadına bu arabaya el koyuyorum. Arabanın arkasında da çaktık ama, neyse. Değeri düşecek. Biraz daha düzgün süreyim bari. Bu arada şunla lütfen baştan söylemeyi izin verin. Bu seriden ben çok keyif alıyorum. Çok teşekkürler destekleriniz için. Seriye gösterdiğiniz ilgi için evet bir gün daha Lübeck'te. Evet çok teşekkürler. Bu bunu söylemek istemiştim. arkasınız. Arabayı park et. Tamam hocam sakin Kayıt. Alright, I'm um, okay. Tell me if you want another thing. Kır, kır Niko, kır. Şöyle yine gidelim internete. Zombi. Burası görevi. Ya gerizekalı, neden yolun ortasında duruyorsun? Ahmak herif, araba gelirken yolun ortasında durup "Hayır kardeşim, çekilmeyeceğim." demek nedir ya? Abi <gülüyor> Polis hiç umurunda olmadı ha. Dandik dandik olaylar için polis beni kovalıyor ama hiç umurunda olmadı bu yani. Çünkü polis de biliyor abi. Polis de biliyor yani. Efendim Little Jacob. Okey. İyi o zaman oraya gidelim. Salla senin şeyini şu an. Little Jacob'la takılıcı abi <gülüyor> Little Jacob'la takılmak her zaman bir ayrıcalıktır yani. Bu arada GTA 5'in artık yavaş yavaş eskidiğini bazı şeylerden anlayabiliyorum. Yani şeyi düşünmeye başladım. Lan bu GTA 4'te miydi 5'te miydi diye düşünmeye başladım. Artık şey oluyor yani okey. Sıramaz çok yeni yeni oyunların zamanı gelmiş. Selam Little Jacob. Motoru görünen armamı nasıl buldun? Ha bak işte korna almama gerek kalmadı. Hı hı? Belli geldi arka koltuğa bindi. Wow, Jacob. Ha arkasın çok klas hareket. <gülüyor> yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Aman öyle bir şey yok abicim. Canım abilerim benim öyle bir şey yok. Yanlış ihbar o yanlış ihbar. Yine polislerin şeyine düştük ya. Ya neden polisler bu kadar peşime düşüyor bu bölümde ya. Önceden böyle değildi abi, neden geçen bölümlerde böyle değil? Neden bu bölümde böyle? Geçen bölümlerdeki gibi olsun. <gülüyor> ha, okay. İz. Araba daha da kötü bir durumda ama olsun. Motorun üzerine kan bulaştı bile biraz. Sıkıntı yok. Bu araba benzin ve kanla çalışıyor. <gülüyor> Oha, buradan mı gidiyoruz? Wow. Ha, abi bizi buraya getirdi. Abi biz neden buraya getirdin ya? Ben şova gitmek istiyorum. Selam. Hocam selam. Senden çok özür dileriz ama hazır burada sen bekliyorken benim de arabam Bak benim arabam kanla çalışıyor. Kan daha ucuz benzinden. İstersen de değişelim yani. Oha, Arif tabancasını falan çıkardı dışarıya. Kaçtım lan, yok, yok kaçıyor. Tabancasını çıkardı ama kaçıyor. O tabancayı görüyor musun? Peşimden gelme, vururum seni diyor ve kaçıyor. Gelelim biz buraya. Az önce bu arada konuşurken şey dediler. hocam Roman hala para kaybediyor mu? Nico dedi ki evet, Roman hala para kaybediyor. Sonra Niko biraz abarttı olayı. Yani, belki malları düzeltir ama ııı ee... Roman yere geldiği zaman Malore'e bile masaya koyar falan plan. Kötü yani. Evet, Jacobs'ın sınav çektiğini görüyordunuz orada. Jenkos. American... Jenkos ladies and gentlemen. Mojave'in en hızlı silahörü. Şapkası eksik, şapkasını unutmuş. Evet, şapkasının hala orada olduğunu düşünüyor. Ama o kadar yavaş silah çektiği için öldü tabi ki. Çünkü Cenkhoz çok daha hızlı silah çekiyor. Ve hala atış ediyor çünkü save pointten baştan aldı. Quick save almıştı. Şu an ne yaptığını bilmiyorum. Şu an saçmalıyor sadece. Şu an izleyicileri vuruyor Cenkhoz. Çünkü çok sıkıldı ve kötü adam kendisi. Şu an ne yaptığını bilmiyorum. Kötü şeyler yapıyor. Şu an birileriyle bir şey yapmadığını hayal ediyorum. At sürdüğünü hayal ediyorum. Yine izleyicileri vuruyor ve yine vuruluyor. Evet çünkü o Jenk, çünkü o istediğini yapar, uçar, kaçar, zıplar, Silahını bulamadı o yüzden vuruluyor, silahını şey yapamamış. E, yes. Jacob öldü. Hadi gel eve gidelim lütfü Jacob. Ama bir şey netleştirelim seninle korku filmi izlemeyeceğim. O konuda lütfen net olalım yani. Abi, lütfen polisleri çarpmayalım ya. Polisleri yamuk yapmayalım artık. Çok can sıkıcı olmaya başladı. Peki iki güzel şov izledik. Birisi e, böyle jong, jonglör müyürüyorlardı. Jonglör falan plandı işte. Diğerinde e, vahşi batanın e, ünlü ismi Cenk Oğuz'du. Yo, good you know, görüşürüz. Görüşürüz Niko. E, e, little Jake, One Love. <gülüyor> Hocam selam. Okey. My favorite <gülüyor> customer <gülüyor> back. My favorite internet cafe worker benim yerimi oturmuş. Neyse ben dörde oturayım. Bakalım cevap gelmiş mi? Oo! Oo! Oha üç tane olumsuz yanıt gelmiş. Sil, sil, sil. Olumsuz yanıtları siliyoruz çünkü benim savunma mekanizmam böyle. Hadi bakalım bunu da alıyorum. Olumsuz yanıtlar bu arada eski şeylerden geldi. Eski başvuru, başvuru, <gülüyor> <gülüyor> eski tekliflerden olumsuz yanıt geldi ne gelen şeyler değil onlar. E demek ki bayağı sürüyormuş ya yani yanıt gelmesi. Bir hafta sürüyor herhalde bilmiyorum. Üf. arabadan çıkıp düştün mü? Evet. Ben arabayı alırım ama. Aaa arabasından çıkıp düştü sonra ayağa kalktı ben arabayı alınca. İşte futbolda da yapıyorlar bunu. Eee hoca foul vermeyince görüyorsunuz. Arabasından çıktığı gibi kalktı ayağa. Yok yanlış söyledim özür dilerim. Bütün hatlar karıştı ama çok önemli değil motoru alıp kaçacağız biz. Dürüst olmam lazım bu motor çok e, şüpheli bir şekilde basit görünüyor olması. Belki şuradaki polisler, evet see Bu bir tuzakmış yani. Oha. Hocam. Ne atış ediyorsunuz hayvan herifler. Neden o kadar ağır bir şekilde atış ediyorsunuz? Motor çaldığım için mi? Okey. Bunu bilmiyordum. <gülüyor> Güzel bir et Gidip motoru geri al demiyor valla. Wow. Yani şuradan devam edeceğim. Şu tarafa doğru bir tane yoldan çekilin. Haritaya bakıyorum bir yandan da gittiğim yerde polisler var mı diye. Evet var evet var evet var. O yüzden şöyle bir dönüş yapacağım. Ha kurtulduk oh be. Allah kahretmesin. Okey tamam gidip hala motor alabiliyorum. Ya bunun bir tuzak olduğunu bildiğim halde gidip hala motor alacak mıyım bu, bu mu bu motor bu kadar mı pahalı Şimdi gideceğim oraya polisler hala orada olacak dolu dolu Ve beni tanımayacaklar Hoş geldin hocam falan diyecekler veya bakacaklar sen Lanet olsun bir göçmensin deyip Vurmaya da başlayabilirler emin değiliz yani emin değiliz Selam sen bir polisin ama ben bunu alıp Irland, lan, niye? Evet. Oho, çizgi film gibi oldu bu ne abi? Polis arkasına bakmazken gittim motor aldım yani. Böyle <gülüyor> süper okey. Çok okey ben buna. Çok tamam. Çok güzel bu benim için. Ben bu motorla polisleri atlat atlatamazdım çünkü. Büyük bir ihtimalle öyle yapmamı beklerler. Motoru alıp polisleri atlatmamı beklerler ama iyi ki Niko motordan düştü. Niko düştü çünkü o motordan. Benim bir şeyim olmadı orada. Belki artık Azrail bizim tepemizde geziyordur çünkü okey yeter artık yani ben bu adamın tepesinde geziyim, Öldürdüğünüz zaman alırım. Çok iş çıkıyor falan diyordur. Yani diğer türlü böyle rastgellen şehirler tarafına yollayacaklar yoksa. Yani Amerikanın yaş ortalaması düştü abi. Bakalım ne diyecekler. Ve ne kadar para alacağımı da merak ettim şu an. Belki aynı paradır. Belki sadece sınırlama getiriliyordur. Okey abi sen bu işlem iyi para yaptın ama yani sonuçta kadar bu kadar para yapamazsın diyerek Aaa! Güzel. Aşığı aldım. Sanchez'in Güzel bir başka bir şey yok. Ama ihtiyacı olan başka bir şey yok. Güzel. Aşığı aldığımıza göre yolumuza devam edebiliriz. Bu arada para mara gelmedi. 835 dolar geldi. Hiçbir şey. 835 dolar. Cool. Oo, Bu araba varmış lan. Bu arabayı alırım ben. Kır Niko, kır. Hiç sıkıntı değil. Allah kahretsin. Alarm varmış. Kimsenin duymayacağı bir yerden geçelim. Efsizlerin yanından Efsizler, efsizlerin telefonu da yoktur. Haber veremezler. Aa Bruce'ten mesaj geldi. Buz gibisin. Heykel gibisin dostum. Bruce istediği her model arabayı almalı böyle. Sen muhteşemsin. Gelen kutunu doldurmayacağım artık merak etme. Aa okey. Onaylandı okey. Evet. Her şeyi yaptık. Teşekkürler. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Dendi şu an. Ya zaman nereye gideceğimizi biliyoruz şu an. Aslında bilmiyoruz da şeye gidiyoruz. Ee, nereye gideyim ya? X'e gideyim bari. Playboy X'e gidelim. Soru işareti bir süre daha soru işareti olarak kalsın. Böyle arabalara bayılıyorum abi ya. Bayılıyorum oğlum böyle arabalara. Abi! Oh polis çarpmadı. Şey olmadı polis peşime düşmedi oh. Abi böyle saçma sapan hareketler yapıyorsunuz ya. Sarım diğer şehirli olan az çok bağlarımızın hepsini şey yaptık, hallettik. Ve şu an artık yeni bir bölgede. Şehrin e, yeni bir katmanında işlemeye başlayacağız. Ve bunun içinde oldukça heyecanlı olduğumu söylemeliyim. E zaten Nico da ona göre giyinmişti, O yüzden güzel olur diye düşünüyorum her şey. Hey. Haa dur hazır burada bölge şart varken bir canımı yenileyim azıcık. Sen çok gizli bir görüşme yapıyor gibisin. senin, kapşonla. A, ben buradayım diye bıraktı telefonu. Boş elinde tut tabancayı tabancaya de bir şey olabilir yani. Selam, ben geldim. Hi, to burger Merhabalar, burger alacağım. Mega McLutan. A, affedersiniz. Mega McLut değil. Ee, ee, Double Whopper. Teşekkürler. Harikasınız. Şey için. Stakehouse. O dur lan. Stakehouse şeydi. Bir Carl için çok teşekkürler ha. Ulan acaba internet kafaya gidip bakmasam mı? Cevap geldi mi gelmedi mi diye. Ya dur. Bir hafta sonra gelecek diyordu zaten. Ben görev yapayım. Bir iki görev yapayım ondan sonra. Evet. Nico. Nico'nun Michelle olan arası iyice bozuldu ki çok iyiydi. Ondan sonra. Birkaç kere şey de yapmaya çalıştı. Love Mead'i denedi. Ama üç defa da red yiyince, üç kişiden de red yiyince, evet, Nikon'un şu an morali birazcık bozuldu. Biraz kendi meselelerine yönelecek. E, date meselesine, romantizm e, dünyasına e, bir süre uzak kalacak. Birazcık nefes alması lazım. Hey, money? Hey, This is my time. Look at. It. All them tiny down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But uh what about you? What motivates you? Hmm. Well, I need money. para, para, dümlüz çok net para. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, the people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. <laughs> Do I look like I live low budget, dog? Your player? Fuck you, one. There's someone here for you, Dwayne or some shit. I don't know. <laughs> oh. <laughs> oh. My dude. What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out, man. I would have laid on a party, got some freaks out. Shit. I called a couple of times. Man, ey, Dwayne, uh, this is Nico. Hey. Nico, Dwayne, Tell me everything çok iyiymiş ya. So, hey man, where you stand? you need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. you too fine. What, your silk sheep? fancy dress wearing life too big for me now. Oh, hey, now, I ain't saying that. You know what's mine's is yours. You need help? Just holler. Hey, this slobby motherfucker ain't any good. He can help you. And you know racism uh, But right now, we gotta roll. Just give me one second. some folk yeah that's the truth where did you get out from preschool <laughs> okay <laughs> Dwayne, we gotta roll please make yourself at home hell this is your home This jet money motherfucker must think I'm an idiot Dem, sahne kendimizi yine başka bir çalışma içinde buluyoruz. Gel gel müthiş bir araban. Senin araban nerede abi? Senin güzel araban yok mu abi? Olur diye düşünmüştüm neyse. <gülüyor> <gülüyor> Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near it. What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Yusuf how good we've been to him. That cat me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cash. That what you're chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, no playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats are looking to squeeze our boy, our man, for dollars just because he ain't from here. When we fuck their people up, they'll realize that he ain't a cat that mess with, they'll back off, okay? Shit. Yousef is from Dubai. He's, an he's Oh, Oh, <gülüyor> <gülüyor> çok yanlış şey yak. <gülüyor> evet, zaten o yüzden yapıyorsun. Ruhsal bir kardeşlik duygusu sayesinde şu an birbirimizi kolluyoruz. O yüzden ben şu an bir inşaat alanına gidiyorum ve <gülüyor> sendika işçileriyle onları koruyan gangsterleri indireceğim çünkü ruhsal kardeşlik. Neyse şu açıdan bakıyorum en azından bu gangsterlerin de iyi silah vardır diye düşünüyorum. Onları öldüreceğim ve bol bol silah da almış olacağım. Ama tabii iyi yaklaşmak lazım. Bu çatışma bir zor olacak gibi geliyor bana. Oh. Ho Sniper rifles, yeah yeah. çok iyi. Keşke bu arabanın kendisiyle gelseydik abi. Ben neden yine sürücü olduğuna geçiyorum peki? Yo, sure no the Hocam sıkıntı yok hocam. Onların için eline tüfek yok. Eline tüfek varmış gibi davranıyorlar. Sıkıntı yok. Güvendeyiz yani. Çok hızlı. Wow çok hızlı yukarı çıkıyor. Wow wow wow wow wow wow. Wow çok hızlı yukarı çıkıyoruz. <gülüyor> Okey. En sonunda uçarız diye falan düşün. Wow çok yüksekteyiz. Burada başka silah var mı lan? Vardır ha. Ne silah yokmuş. Çok çok önemli değil. Çok önemli değil. Bu arada çelik yelek vermemesi tuhafıma gitti. Yani bu kadar silah verip çelik yelek vermemesi biraz tuhafıma gitti. Silah yokmuş ha burada. Okey. Yani zaten hala hazırda görev silah verdi ama bir şeyler bulunabilirler. Sen burada mı bekleyeceksin hocam? Okey. Nerede bu herifler? Burada birisi yok. Burada mısın? Yok, nereden bunlar? Ha şunlar mı diyor acaba? Burada birisi yok abi. Aa bu. Bir endi. Ohohoho. Ah. Bir de şudur herhalde. Selam. Seni şöyle bizinden vurabilirim. <gülüyor> Hiç gerek yok abi yani direkt ateş edebilirim aslında ama. İnşallah da git ve ilk lideri bul. Hocam Gerek yok yani Bakın İndirebiliyorum bu insanları ben O yüzden neden indirmeyeyim Selam Evet evet ben bir yerdeyim ama neredeyim göremiyorsun çünkü yani Kırk metre üstündeyim hocam atmosfer burada farklı yani İlginç. İnşaatın bu tarafındaki insanlar yüklememiş daha. Ha yok yüklenmiş bu. Öfff. <gülüyor> <Üf>. Kaçma lan! <gülüyor> Var mı başka yüklem Birleri Birileri yok zaten burada. Oha acaba bu masum işçi mi öldürüyorum ha? O da <gülüyor> o da mümkün. <gülüyor> ben bir katliamdan kaçayım derken bir sonrakine karışıyor yapacak bir şey yok. Ha dur buradan da vurabilirim aslında. Burada bana güzel bir açı sağlıyor. Server merkez öldü. Görüşürüz. <gülüyor> Playboy X ikide <yukarıda> kaldı. <gülüyor> Ben şöyle elime MP 5'imi alayım. Selam. Lütfen yol açabilir miyiz? Lütfen yol açın. Sniperle öldürdüğüm adamları şey yapmam lazım. Sen kimsin hocam? Ben gizlim gitsam acaba. Tamam, Lan, ne oluyor? Kim kim sıkıyor? Bak ben ne var? Zekalı Gel gel abi Gel abi I'm surrounded ha? Gösterin abi kendinizi Göster abi kendine. Öyle mi Okay onları vuramadım Çok da memurum kalmadı aslında ama Tamam 5 beni daha harcayacağım Ah, ah yürülek tabi, bacağın tabi. Kimski olan bana başka ha? Ha? Gösterin olum kendinizi. Ah öldü. Gösterin lan kendinizi. Neredesiniz? Çok fazla kişi var burada biliyorum. Öldürmediğim çok fazla kişi var. Şu canı alarak bir hata yapacağım öncelikleri çünkü. Bu can daha sonra ihtiyacım olacak ama. Okey, yukarıdakilerin... Garem locked mi? Oğlum yukarıdakilerin çoğunu öldürdüm zaten. Ah! Wow! Sarı olan mermiyi. Move, don't move, don't move in. Don't move in. Ama çok da kalabalık diye gibi geliyor bana. Lan lan lan lan. Aa dikkat. neden atıyorsun abi? Ne gerek var oğlum bombaya? Nerede o adam? Oha benim bu kadar silahım ne zaman oldu? Hey Allah hey! Allah kahretmesin polisler geliyor. Evet evet sendika şeyi var burada bir açmazı var. Siz döveceğim oğlum kaçarınız yok ama önce silahlarınızı alacağım. Aa silahları kaybolmuş ya bu adamların. Bu adamların elinde silah vardı sanki. Neyse. Tamam ben bu AK'leri sonra kullanırım. Şu an gerek yok gibi. Hoş canım da biraz az ama. Biriniz gitti. <gülüyor> Sen öldün hocam oğlum oh. fark ettim <gülüyor> <gülüyor> Hadi do atış eder misin artık Mikro? Ooo oh, ooo oh, ooo oh, oh, okey oradan adamlar iniyor aşağıya. Ben siz nasıl alacağımı biliyorum. Bilmiyorum şimdi okey. Okey koş koş koş canı al. Harika. Mermilere ihtiyacımız var şu an. Kaçamak hocam. Kim var lan burada? Aa aşağıda bu. Oh ha çok ilginç bir görevde. Oha 6500 aldık. See, money, shit, Harika. Ve ahalarım İzlediğiniz için. Hepinize teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlasıyla abone olabilir. Destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Baştan bu seriye verdiğiniz destek ve ilgi için çok teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.